Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi geldik çokgenler ve dörtgenlerin ÖSYM sorularını çözmeye. Bakalım ne diyor arkadaşlarım. Birinci sorumuz diyor ki, uzunluğu 30 kök 3 birim olan bir telin bir kısmı kullanılarak alanı 3 kök 3 birim kare olan bir eşkenar üçgen. Kalan kısmıyla da bir düzgün altıgen yapılıyor. Buna göre düzgün altıgenin kenar uzunluğu nedir? Şimdi biz bir eşkenar üçgen yapmışız arkadaşlarım bu telle. Bir de düzgün altıgen yapmışız. Bize verilen bilgi buradaki eşkenar üçgenin alanı ki eşkenar üçgenin alan formülü şuydu. A kare çarpı kökü 3 bölü 4. A dediğimiz eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. Bunu 3 köküç olarak vermiş bize. Hemen bir hesap yapalım. Köküçler gitti. 4 ile 3'ü çarpalım. 12. Yani a kare eşittir. 12 oldu. Bu durumda a eşittir. 2 kök 3 geldi. Yani bunun bir kenar uzunluğu 2 kök 3 birinmiş. Eşkenar üçgen Şimdi toplam telin uzunluğu 30 köküçtür. E bu adamın Çevresi 6 köküç ise telin 6 köküçlük kısmı buraya gitti. 30 köküçün 6 köküçünü buraya kullandıysam 24 köküçlük uzunluğunu da buraya kullandım o halde. E bu düzgün altıgen olduğu için 24 köküçü 6'ya bölsem bir kenar uzunluğunu bulurum. O da 4 köküç yapar. İşte bize de bir kenar uzunluğunu soruyordu. Cevabımız Ceyhan'dan patladı gitti. Geldik ikinci soruya Goberler. Bakalım bu ne diyor. Düzgün altıgen biçimindeki fayanslarla. ÖSYM e böyle e, fayanslı soruları ya da ne bileyim böyle birim kareli ya da işte böyle birim altıgenli şekillerin içerisindeki boyalı yerlerin alanını sormayı seviyor arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Düzgün altıgenin faralarına neden olarak öylelikle gösterilen şekildeki sistemi yapılmıştır. Her bir altıgenin alanı bir birim kare. Şimdi buradaki... Şekilleri iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Bakın elinizde bir düzgün altıgen var. Bunun toplam alanı bir tanesinin şöyle alanı birmiş arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgende şu tam ortadan geçen köşegen bizim uzun köşegenimizdir. Ve bu uzun köşegen düzgün altıgenin alanını ikiye böler. Yani şuranın alanı da bir bölü ikidir buranın alanı da. Bakın bu şeklin içinde bir tane daha şöyle şeklimiz var. Onu da görelim. Şöyle çizeyim bunu da. O da şu. Şöyle tam ortadan üç köşeye çizdiğimde burada oluşan. Hatta şurada görüyorsunuz işte arkadaşlarım. Burada da şöyle bir burada oluştu. Bu beşgen olmuş da neyse altıgen olacak. Şöyle yapalım. Şurada 3 tane eşkenar dörtgen oluşuyor arkadaşlarım. Bunların üçünün alanı birbirine eşit. Yani bu da 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3, bu da 1 bölü 3. Toplam alan 1'miş ya, o yüzden 1 bölü 3'tür. Şimdi biz bu şeklimizde kaç tane 1 bölü 2'lik alan var, kaç tane 1 bölü 3'lük alan var, bunu bulacağız dostlarım. Sayma işlemi yapacağız yani. Şimdi bakın şuradan başladım. Şurası yarım düzgün altıgen, yani 1 bölü 2. Şimdi bundan kaç tane var bulalım. 1, şurası 2, şurası 3. Şurası 4, 5, 6 tane 1 bölü 2 buradan geliyor. Şu içeriye bakalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 1 bölü 2 buradan geliyor arkadaşlarım. O halde taralı alanın içerisinde 12 tane 1 bölü 2 var. Artı. <gülüyor> Şimdi 1 bölü 3'lere bakalım. Bakın şurada, şurayı çizdiğinizde. Şu da 1 bölü 3, bu da 1 bölü 3. 2 tane buradan geldi o halde. 2 tane buradan geldi 4. 2 buradan geldi 6. 2 buradan geldi 8. 2 buradan geldi 10. 2 de buradan geldi. 12 tane de 1 bölü 3 var. İşte bunların toplamı da bizim cevabımız olacak. 12 bölü 2'den 6 burası. 12 bölü 3'den 4 burası. Toplamımız da 10 yaptı cevap Ceyhan'dan çıktı arkadaşlar. Evet. 3 numara. Şimdi klasik bir şekil arkadaşlarım. Her soru bankasında karşılaşacağınız. Ben buradaki X'e salak doğru diyorum dostlarım. Böyle eşkenar daha doğrusu bütün şekillerin içerisinde böyle yukarıdan aşağı doğru indirilmiş bir şekil. İşte bu yükseklik değil. Açıortay değil. Dolayısıyla bunun adına salak doğru diyorum. Ve düzgün altıgendeki salak doğruyu çözmenin yolu her zaman kısa köşegenden geçer dostlarım. O yüzden ben bunun kısa köşegenini bir çizdim şurada. Şimdi bilgilerimizi hatırlayalım. Burası 120 derece düzgün altıgenin bir iç açısı. Şuralar ikiz kenar olduğu için 4 diyelim. 30, 30 geldi buralar. Bakın 4, 4, kısa köşegen 4, kök 3. Zaten şöyle de demiştik kısa köşegen her zaman bir kenarın köküç katıdır şimdi hemen şuradan da kısa köşegenin aynısını çiziyorum ve salak şekli salak kenarı hipotenüs yapacak şekilde kısa köşegenimi buradan da çizdim o halde bu da 4 köküç şimdi bir kenar 4 olduğu için buralar 2 2 şurası da tabii ki 2 buraya da 1 kaldı ve bakın pisagoru çakalım hemen x kare eşittir birin karesi artı Dört karesi o da 48 yapar. Buradan x kare 49 x eşittir. Edirne patladı gitti. Her bir köşesinden 6 tane köşegen çizilebilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bu e, kaç tane bir köşeden çizilen köşegen sayısını veren formülü hatırlayacağız dostlarım. Bunu tabi bazen unutuyoruz böyle. Çünkü buna benzer bir formül daha var. Bir köşeden çizilen köşegenlerle oluşturulan üçgen sayısı diye bir üçgen sayısını veren formül var. Bir de köşegen sayısını. Bunlardan biri n-3, biri n-2. Hangisi hangisi onu karıştırdığınız yerde hemen bir tane bildiğiniz bir şekil çizin. Mesela ben beşgen çiziyorum. Şimdi bu beşgenin bir köşesinden bakın şu köşesini seçtim. Bakalım kaç tane köşegen çizebiliyoruz. Şimdi buradan buraya çizemem bu köşeyi. Çünkü zaten çizilmiş ve bunun adı bir kenardır arkadaşım. Peki şu köşeye çizdim bakın bir. Şu köşeye çizdim iki. Şu köşeye çizemem çünkü zaten çizilmiş o da kenar. O halde beşgende iki tane bir köşeden köşegen çizdim. Yani kenar sayısının üç eksiği kadar. O halde benim... Bir köşeden çizilen köşegen sayısını veren formülüm n-3'müş. Kaç tane üçgen oluştu mesela ona da bakalım. 1, 2, 3 bakın kenar sayısının 2 eksiği kadar da üçgen oluştu. Şimdi bu diyor ki bize işte bir köşesinden diyor çizilen köşegenlerin sayısı 6'dır diyor. O halde n eşittir 9 geldi mi kardeşim? Bakın 9 gelmiş bu şeklimiz. Evet x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bu bir beşgen. Ve bütün beşgenlerin düzgün olsun olmasın. Hepsinin iç açılarının toplamı 540 dereceydi dostlarım. Şimdi bunları tek tek toplayacağız. Öncelikle şurası 120 derecedir. Bunu bir yazalım. Şimdi toplayalım. 120. 120 daha 240. 100 daha 340. 90 daha 340'a 90 ekleyelim. 430. 430. 540 olması için 540'dan 430'u çıkaralım. 110 derece kaldı. de demek ki 110 olmalıymış dedik. Cevap Bursa. Evet. Şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bakın bu bir düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgende şu kenar ikiye bölünmüş. O halde kardeşim ben şu D ile K'yı birleştirdiğimde şu özelliği kullanabilirim. Düzgün beşgende bir köşeden karşıki kenara indirilen yükseklik, kenar ortay ve açı ortay aynı doğruydu. O halde bu bir yüksekliktir. Bu bir açı ortaydır dostum. Yani şurayı 54-54 bölecektir diyebilirim. Şimdi tabii şurada da bir 108'imiz var. Bunlar ikiz kenarlar. <gülüyor> Şuralara 36, 36 kalmak zorunda. Şuranın 54 olması için buraya 18 kaldı. Bakın burada dik açıdan inen kenar ortayı muhteşem üçlü yapar. Bu üçü birbirine eşit olur. Demek ki şu da bir ikizkenar kenar üçgenmiş. Buraya da 18 kaldı. Şimdi bizim soru işareti dediğimiz yer şurası. 90 ile 18'in toplamı yani bursa. Evet 6 numara da tamamdır. Hemen çevirelim 7 numarayı çözelim. Düzgün beşgenmiş bir de ABF eşkenar üçgenmiş. Şimdi eşkenar üçgenle başlayalım. Bütün kenarlarına şu simgeyi yazalım. Bütün açılarına 60 derece diyelim. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Buraya 48 kaldı. Aynı şekilde buraya da 48 kaldı. Bakın demiştik ki iki düzgün şekil bir arada verildiyse kenarlarının üstüne tık tık simgesini koyup ikizkenar üçgen bulun demiştik. Bakın ben düzgün beşgenin bir kenarına şurada tık tık yapmışım. O zaman buna da, buna da, buna da ve buna da tık tıkı koyuyorum. Dolayısıyla bakın bir sağda bir de solda iki tane ikiz kenar üçgen buldum. Şimdi şurası 48 sette açısı Bunların ikisine toplam 132 kalır ve 66-66 paylaşırlar. Aynı şekilde bu da 48 olduğu için buraya da 66-66 kaldı. Şimdi bundan sonra soruyu çözmek için iki seçeneğim var. Ya üstteki dörtgenden x'i bulurum. Ya da bakın şurada 66, 66 daha 132. 60 daha 192 yapar. Ve şundaki dört açının toplamı yuvarlak yaptığı için 360'a eşit olmalı. O halde ben 360'dan 192'yi çıkarırsam cevabı bulurum diyorum. Ondan 2 çıktı 8. 5'ten 9 çıkmadı 15'ten 9 çıktı 6 burada 2 kaldı 168 oldu x dediğimiz aç Evet geldik şuna düzgün altıgen ve düzgün beşgen az önce söylediğim taktiği bir daha uygulayacağım dostlarım İki düzgün şekil varsa kenarlara tık tıkı koy bak düzgün altıgenin bütün kenarlarına tık tıkı koyuyorum Şimdi düzgün beşgenin de bir kenarına koymuş oldum. O halde diğer kenarlarına da şöyle tık tık simgesini koyduğumuzda işte ikizkenar kenar burada çıktı kardeşim. Tabii ki şu açı da x oldu. Bu da x oldu. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120. O halde şu aradaki küçük açıya 12 derece kaldı. Ve bir üçgenin tepe açısı 12 ise... Geri kalan şu ikisine 168 kalır. 2x eşittir 168 yapar. x eşittir 84 bulunur. Dostlarım cevap Edirne. Evet 9 numaradayız. Düzgün beşgen var diyor. Bir de eşkenar üçgen. Bakın yine bir iki düzgün şekil var. Şimdi eşkenar üçgenine başlayalım. Şöyle kenarlarına tık tıkı koyalım. 60'ları yazalım. Sonra düzgün beşgenin kenarlarına tık tıkı koyalım ve ikiz kenarı arayalım işte burada şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 o halde buraya 48 kaldı ikiz kenar olduğu için şu eşit açıları 66 66 kaldı bakın burada 60 66 daha 126 o halde x'e kaldı 54 yani cevap Ceyhan'dan geldi deriz. Evet. 10 <gülüyor> numara kenar uzunluğu 2 birim olan 2 tane düzgün eş altıgen verilmiştir Tam. kesişim noktaları diyor bulundukları kenarların ortalarıdır He. şimdi şurası tam orta noktaymış arkadaşlar o halde 1 1 aynı şekilde 1 1 tabi burada da 1 1 1 1 yazalım şimdi bize de neyi soruyor AB uzunluğunu şurayı soruyor Şimdi bakın şurası 120 derece. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşım. Ben 120'yi şöyle dışarıya doğru uzatırsam şurası 60. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Burası 120, şurası 60. Bakın buradaki üçgen nasıl üçgen çıktı? Eşkenar. O halde burası da 1 oldu. Tabii ki şu bu kenar uzunluğu 2'ymiş, 2'ymiş. Şimdi şuradan A'dan aşağıya bir diklik indirip şurayla birleştirdim. Yani amacım bu sorulan uzunluğu hipotenüs yapmak arkadaşlar. Hani birkaç soru önce söyledik ya, düzgün altıgende veya bir geometrik şekilde salak uzunluk, hiçbir sıfatı olmayan uzunluk sorulduğunda onu hipotenüs yapacaksınız. Öyle bulacaksınız. Şimdi burada da şu kenar 2, şurası 60. Demek ki 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı da 3 olacak. İşte bakın şuradan Pisagor'u çakalım, soru da gelsin. X'i bulalım burada. X kare eşittir. Şurada bir 6 var. 6'nın karesi artı. Şurada da kök 3 var. Kök 3'ün karesi. Cevap bu. Yani x kare eşittir. 36 artı 3'ten x eşittir. Kök 39. Bursa'da var. Evet. 11. Düzgün beşgen ve BF'de. BFD Bir eşkenar üçgen. Peki. Hadi bakalım şimdi neler yapacağız. Şimdi. Evet. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi bakın. Şuradaki DB kenarıyla DB kenarı tabii ki eşkenar olduğu için şunların her birine eşit. Bunları bir gösterelim de öncelikle. Sonra şurası 108 bunu yazalım. Sonra şurası 36 36 bunları bir yazalım. Şu eşkenar olduğu için 60 olacak. Buraya 24, buraya 24 kaldı. Bunu yazalım başka ne biliyoruz şöyle bir bakarsak başka da şu anda gördüğümüz bir şey yok gibi duruyor şunu gösterelim bakın bu da düzgün beşgenin bir köşegenidir o yüzden bu köşegenler eşit olduğu için düzgün beşgende buna da tık tık simgesini koydum ve şunu fark ettim bakın bununla bu ikizkenar kenar o halde burası x ise buraya da x yazalım şimdi şurası 36 36 108'di Şurası toplam 108'di Buraya 36 kaldı bunu söyleyelim Gidiyoruz yavaş yavaş Arkadaşlarım bulacağız eninde sonunda Şimdi Başka ne var Aa, Şurayı gördük işte Bakın buranın toplamı ne çıktı Şuranın tamamı 36 36 daha 72 76 96 geldi şurası Ve bir de 2x'imiz var yani 96 ile 2x'in toplamı 180 olacak. Dolayısıyla 2x eşittir 84, x eşittir 42. Evet bulmuşuz bile çoklu. Buna bakalım. Yine düzgün beşgen, bir de ikiz kenar üçgen var. Bakın düzgün beşgenin bir kenarına tık koymuş. O zaman bütün hepsine koyarsak bizde şurada da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi bu 50 ise ikiz kenar olduğu için bu da 50. Topladım 100, buraya 80 kaldı. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 di, buraya 28 kaldı. Şunların toplamı 152 yaptı şu ikisinin toplamı. 76-76 paylaştılar bunlarda 152. Yi. Sonra yine düzgün beşgenin bir iç açısı 108 olduğu için 76 ile x'in toplamı 108'e eşit oldu. Buradan x eşittir. 76'yı çıkarırsam 2. 32 geldi. Sorunun cevabı Adana'dan çıktı. Evet geldik 13 numaralı soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin. Bir iç açısının ölçüsü şöyle hesaplanır diyor. Tamam. Kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim olan... ...siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan 6 gen, şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarlara paralel iki doğru boyunca kesilerek bir kenar uzunluğu 3 birim olan düzgün altı genelde ediliyor. Şimdi şurası 3 birimmiş. Yani burada da şurayı gösterirsek burası 3 birimmiş. Şuranın uzunluğu 1 bir birimmiş. Şuradaki siyah kenarlar arkadaşlarım şu uzunluklar tamamı yani şuranın x birimmiş. Bunu da söyleyelim. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şu düzgün altıgenin uzun köşegeni her zaman bir kenarın iki katıydı. Yani burası 6. Onu burada da gösterirsem burası 6 bilinmiş arkadaşlar Bunu bir söyleyelim. Bu 1 olsun. Sonra <gülüyor> ee, madem düzgün altıgen şurası da 3 oldu. Şurası da 3 oldu. Şurası da 3. Şurası da 3. Şurası da 3 oldu. Onu da yazalım. Şurada bir yamuk çıktı bakın, yamuk. Şurası da x eksi 3, onu da yazalım. Şimdi bu yamuğun şuradan yan kenardan paralelini çizdim. Şurası 1, şurası 1, şurası 3. Karşılıklı kenarlar eşit, burası da x eksi 3 oldu. Şimdi burası toplam 3'tü, biri buraya yazdıysam şuraya 2. Biri buraya yazdıysam şurası da 5 oldu. Şimdi benzerlik yapacağım. x eksi 2'nin tamamını oranı x'e eşittir 2'nin 5'e oranı diyeceğim buradan 2x eşittir 5x eksi 10 10 eşittir 3x x eşittir 10 bölü 3 gelecek eğer bir hata yapmadıysak tabii ki çünkü 10 bölü 3 şıklarda yok hmm. şimdi bir daha bakalım o zaman düzgün altı geldi. şurası 3 burası 3 burası x eksi 3 ya Heh. x eksi 3 bölü x tamam şimdi 2 x eşittir 5 x eksi 15 Heh. şimdi oldu 3 x eşittir 15 x eşittir 5 çıktı tamamdır şimdi oldu arkadaşlar 13 denizliymiş evet yine benzer kesmeli biçmeli düzgün altıgen sorusu 3 üç tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim olduğuna göre, şimdi bu düzgün evet, yonanın üç tanesi çıkarılıyor. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı şimdi, bak bu düzgün altıgen ise burası 120, burası 120, o halde 60, 60. Şimdi hepsinde aynı şeyi yaparsam, 120'leri gösterirsem, bunların hepsi 60, 60 yani. Her biri eşkenar üçgen çıkar şu üç tanesini. Şimdi bunların eşkenar üçgense bir kenar uzunluğuna a dediğimde, bunun çevresi 3a ve bu 3a'dan üç tane olduğu için üçünün çevreleri toplamı 9a ve bize bunu 36 olarak vermiş demek ki a 4. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu 4 bulduk. Neyi soruyor? altıgenin çevresi 6 altı tane 4'ü soruyor. 24'tür. O da Bursa'da var arkadaşlar. Evet, şuna bakıyoruz. Şekildeki birer kenarları ortak olan bir düzgün altıgen ve bir kare verilmiştir. Bakın şimdi karenin bir iç açısı 90, düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Şimdi bunlar birleştirilerek bir düzgün çokgen elde ediliyormuş arkadaşlar. Şurada bir düzgün çokgen geliyor. Bakın şöyle kesik kesikleri takip ederseniz. Peki 120, 90 daha 210. O halde şu açıya 150 kalır. Bakın sizin oluşturduğunuz düzgün çokgenin bir iç açısı 150 dereceymiş. O halde bir dış açısı 30 derece olur. Şimdi bir düzgün çokgenin kenar sayısını bulmanın yolu şuydu. 360'ı dış açısına bölüyordu. Bu durumda 12 kenarlı bir şekil çıkıyor arkadaşlarım. Kaç kenarlıdır diye soruyor. 12 kenarlıdır dedi. Evet 16. soru. Bir iç açısı şöyle hesaplanır demiş geçti. Düzgün 9 genmiş bu. Tamam. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Peki. Başlayalım bakalım şimdi. Şimdi öncelikle 9 genin. Bir dış açısını bulalım. Hemen 360'ı 9'a böldüm. 40 çıktı. İç açısı 180'den 40'ı çıkarttım. 140 çıktı. Yani şurası 140. Şu açı. O zaman bunlara 40 kaldı. 20, 20 diye yazıldı bunlar. Şimdi aynı şeyi şurada da yaptım. 140. Şurası da 20. Şurası da 20 geldi. 20, 20 daha 40. O halde şu araya 100 derece kaldı. Şimdi şu bizim en kısa köşegenimiz bu da bizim en kısa köşegenimiz o halde bunlar birbirine eşit yani burası 100 ise şunların ikisine toplam 80 kaldı 40 40 paylaştılar bu 80'i bu da tamam şimdi şurası toplam 60 oldu 140 olması için buraya da 80 kaldı bunu da söylemiş olalım bakalım başka neler geliyor arkadaşlarım şöyle bir baktığımızda güzel şeyler çıkması lazım. Şurayı birleştirsem mi diye düşündüm. P elemanıdır. FB. FD eşittir. FP. Hmm. Şimdi şurayı birleştirsek. 40-70-70 diye bir şey gelir. Çok da böyle bir artı bir şey olmamış gibi oldu benim için. Belki de oldu çizse miydik acaba diye düşündüm ya. Neyse devam edelim. Başka kısa köşegenler çizelim. Mesela şu da kısa köşegendir. Bu da eşittir buna. Başka şu da kısa köşegendir. Bu da eşittir buna. Çok da böyle havalı bir şey olmadı ya. Yani düşünüyorum bir şey gelmiyor aklıma arkadaşlar. O zaman saçmalama evresine girelim artık. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şu PC'yi birleştireyim. Pc'yi birleştirdik. Bakalım neler çıktı burada. Şimdi şurası altmış. Şu kenara şu simgeleri koyalım. 40 120 Açana burayı da çizse. Şurada bakın 42 kenar üçgenden 70-70 geliyor. Bir işe yarar mı bu acaba? 70'ti. Ee, şurası 120 idi. Şuraya 50 mi kalıyor? Ee, hiçbir işime yaramadı bu benim. 50. Tamam iyi. Güzel 50 de. iz e, zorladı mı şimdi? Şimdi saçmalamaya devam arkadaşlarım. Şuradan açılarımızı yazalım. 20 20. Şunlar da 20 20 140. Şu da 20 20. Bakın şurada bir ikizkenar. Şurası 60, 20 daha 80. a 140 olması için 60. a da yakaladık arkadaşlar. Şimdi geldi bir şey işte. Bakın ikiz kenar tepesi sa ayakları dağıtmış. O zaman 60, 60'ı da buraya yazalım. Bu da böyle geldi. Aha burada da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi 60, 20 daha 80. 20 daha 100. Şuraya 40 kaldı. İkiz kenarsa 70, 70. 60, 70 daha 130. X'e de 50 kaldı. Vay be. Yani şurada yaptıklarımız hikaye iş. Şurası. Şuradan başlasaymışız geliyormuş soru. Neyse önemli çözdük önemli olan bu. Peki hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz gençler.